Hey. <gülüyor> hey hey Heyo heyo heyo heyo Birileri geçmişi kendine kundak eder Bunu kimilere müsta etmedim edemem Pis bir taraftayım gündüzü göremem Geçmişi yenmeyen ölemez Ölümsüz dünyam için Ölümü tatmak için Bilhassa gerçek için gelmişim Dünya acıya sefir olmuş Bunca yalanım içime dolaşı Kahkahayla vücut bulmuş Sense ve ortasında Gerçekliğini arar olduk para oldu kim kazandı Bilmesem de kim zararlı Görür olduk gözüm gönlüm Düşünmekten düşer oldu Gökyüzünden düzen aldı Griliğim üzer sizi de Bayağı layter oldu Bitmez denilen biten Kimde sanki bundan sonrasında suçlu simsar failin semer çöle olup bil istedim ee, bil istedim